Siz benim gibi Twitter ve YouTube'u bol kullanıyorsanız bu aralar ChatGPT başlıklı çok sayıda içeriğe denk gelmiş olabilirsiniz. Nedir ChatGPT? ChatGPT bir yapay zeka ile sohbet ettiğiniz aslında platform OpenAI tarafından geliştirildi. Daha evvel de vardı fakat çok gelişmiş bir versiyonu bu. Ve insana inanılmaz şeyler yapıyorlar. Sorular soruyorsunuz yanıtlar alıyor. Daha da önemlisi Google araması gibi değil. Sizinle sohbete devam ediyor. Böylece... Konuyu bıraktığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hatta kod da yazabiliyor, programla yazabiliyor. Çok sayıda yazılımcı üzerine denemeler yapıyorlar şu anda. Yani muazzam gelişkin programda henüz yazamıyor ama hiç de fena değil gibi gözüküyor sonuçlar. E eh, bizim işimizde biz teknoloji yatırım gelecek bunlara bakıyoruz. Bakalım chat GPT'nin yapay zekası yatırım konusu der? düşünüyor? Tesla konusunda, Bitcoin konusunda ona biraz sorular soralım. Hem yapay zekanın ulaştığı yeri görmek açısından çok ilginç olacak. Hem de yapay zekanın önerilerini belki pazar günü sizi biraz eğlendiriyor olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. ChatGPT'yi kullanmak istiyorsanız önce openai.com sitesine gitmeniz gerekiyor. Burada üst tarafta görüyorsunuz siyah bir bant var. Oraya tıklarsanız, şurada try diye bir yer var. Küçük bir kayıt işleminden sonra hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İlk başta bir uyarı sayfası geliyor. Daha doğrusu bilgilendirme sayfası. Neler için kullanabileceğimize dair örnekler var. Yani nasıl cümleler yazarsanız iyi cevap alırsınız diyor. Becerileri ve sınırlamaları konusunda burada bazı bilgiler var. Sınırlamalarda en enteresan olanı da 2021'den sonra olanları pek bilmiyorum ben diyor. Çünkü e, biliyoruz ki chat GPT internete kapalı. Yani daha önce beslenmiş şimdi kapalı. Her de güvenlikten dolayı böyle yapıyorlar. Çünkü bazı insanlar işte benim gibi tweet attı. At diye sorular sordular. Beceremiyor öyle şeyler. Ben de denedi. Boris Özker gibi tweet atar mısın diye. Çünkü diyor sosyal medyaya ve internete bağlı değilim diyor. Bunu bir güvenlik önemi olarak görüyorum. Peki biz biraz soru soralım. Kripto... Paralar iyi bir yatırım mı? Sorduk bakalım neler olacak. Kripto paraların iyi bir yatırım olup olmadıkları konusunda fikirler farklılık gösteriyor. Doğru haklısın. Önemli olan yatırım yapmayı düşünürsün kripto para ne kadar güvenilir olduğunu ve gelecekte değer kazanıp kazanmayacağı araştırmak. Bu konuda mutlaka uzmanlardan tavsiye alın diyor. Belki sana soralım kardeş. Bitcoin güvenilir mi? Bakalım ne diyecek. Bitcoin, kripto para dünyasının en popüler ve en çok kullanılan para birimi. Ancak tüm kripto paralar gibi Bitcoin'e tamamen güvenli değil. Bu para biriminin değeri çok volatil ve ani değişikliklere maruz kalabilir. Önemli olan Bitcoin yatırım yapmadan önce mutlaka uzmanlardan tavsiye alın. Yani o da biraz böyle ortada yatırım tavsiyesi vermem diyor. Bitcoin son 10 yılda ne kadar değer kazandı? Maalesef ben bir dil modeliyim ve bu tür verilere ulaşamıyorum diyor. Ancak Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleri çok volatil olduğu için geçmişteki değer artışı gelecekte de aynı gelmez. Yani ben de bu veri yok ama diyor bu veri gidip bir yerden bakarsan da aldanma. Çünkü geçmişte öyle olması bugün de iyi olacağı anlamına gelmez. Kaç Bitcoin var? 21 milyon adetli kısıtlı. Ocak 2021 itibariyle verisi orada kalmış. 18.7 milyon Bitcoin var piyasada. Bu sayının tamamı ilerideki yıllarda dağıtılacak ve dolaşıma sürecektir. Ancak hiçbir zaman 21 milyon Bitcoin üzerinde Bitcoin olmayacaktır. Nereden biliyorsun? Bakalım sohbet ediliyor mu ya? Çok merak ediyorum. Sorduk. Bu bilgiyi Bitcoin protokolüne dayalı olarak çalışan blockchain teknolojisi sayesinde edinmiş bulunuyorum. Blockchain, Bitcoin ve diğer kripto paraların işleyişini sağlayan bir veri yapısıdır. Bu veri yapısında Bitcoin'in dağıtımı ve dolaşımdaki alet sayısı gibi bilgiler tutulmaktadır. Vay be! Oradan bilgiyi aldı Bitcoin 2022'de kaç adet üretilecek 21 milyonla sınırlı bu nedenle 2022 yılında dağıtılacak olan Bitcoin adedi 21 milyon üzerinde olmayacak ama ben bir dil modelim daha da fazla beni zorlama diyor Peki Bitcoin'in 2021 Ocak fiyatı neydi Maalesef dil modeli fiyat bilgilerine ulaşamıyorum. Yani bu tabi çok enteresan. Ee, i̇nternetin canlı verisini almıyor, oraya ulaşmıyor. O yüzden cevapların bir bölümü kavramsal kalıyor diyebiliriz. Bitcoin, Ethereum farkları neler? Bakalım bunu anlatabilecek mi? İki popüler para birimi. Ancak bu iki birim arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Bitcoin ilk kripto birimi olarak, para birimi olarak ortaya çıktı. Peer to peer. Burada teknolojik özellikleri sıralıyor. Ethereum diyor gerçek bir blockchain platformudur. O yüzden üzerine farklı uygulamalar olabiliyor. Bu nedenle Ethereum'un potansiyeli Bitcoinkinden daha yüksektir ve gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeli sahip olabilir. Yatırım önerisi verdi. Bu iki para biriminin diğer farklılıkları bulunmaklar ancak bu konuda detaylı bilgi ihtiyacınız varsa mutlaka uzmanlara tavsiye ederim. Yani hakikaten inanılmaz. Yani ve bunlar Türkçe olanlar. Şimdi İngilizce yapmıyorum. Denedim kendim İngilizcede çok daha iyi cevaplar veriyor. Ama Türkçe'de de yani kurulan cümlelerin kalitesine, olayı kavrama derinliğine hakkında hayret etmemek mümkün değil. Bunu ileride bir gün internette, sosyal medyayla haberleşen orlardan canlı bilgiyi alıp gelen bunu yorumlayan bir yapıya dönüşmesi durumu da geçmiş olsun, yatırım danışmanlarına geçmiş olsun bizim gibi bu konularda içerik üreten fenomenleri diyorum. Lütfen siz de Chat GPT ile oynayın yani ben biz burada çok dar bir alanda gitti kısa bir video olsun diye istediğiniz her konuda sohbet edebiliyorsunuz. Mesela şöyle yazalım. Hangi konularda sohbet edebiliyorsun? Cevap geldi. Biraz gecikmeli geldi. Ben bir dil modeliyim ve genel konularda sohbet edebilirim. Örneğin benim hakkımda teknoloji, tarih, sağlık, eğitim, spor gibi konularda bilgi sahibi olduğumu söyleyebiliriz. Diyor. O zaman bir soru soralım. En büyük Türk lideri kimdir? Cevaptan korkuyorum. Bastık bakalım ne geliyor. Tarih biliyorsan söyle bakalım. Aha yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük lideri kabul edilen kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Seni seviyorum. Doğru cevap doğru yanıt oldu düşünüyorum. Ve bütün dünyanın da Atatürk'e olan saygısından burada bahsediyor. Tabi bu konularda ne kadar tarafsız kalabiliyor. E, bu yapay zekanın gelişimine hangi bilgilerden ayarlanıyor. Bunları bilmekte sonra çok ilginç hakikaten gidip oynamazı tavsiye ederim. Linkini aşağıya bırakıyorum. Opneay'ın ve chat Pazar gününüzün geri kalan saatleri keyifli geçsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.